16 Nisan'a kadar devam edecek yani Nisan ayının ilk yarısı hala retrolarla devam edeceği için ikizler burcu da Merkür tarafından yönetilen bir burçtur ve Merkür retrolarından diğer burçlara nazaran daha çok etkilenir arkadaşlar bilhassa haritanızdan ikizler etkisi fazlaysa yükselen burcunuz ay burcunuz ikizlerse veya güneş burcunuz Merkür retrolarından daha çok etkilenirsiniz dolayısıyla İkizler borcu her alanda dikkat etmeli ama 11. evinde gerileme gerçekleştiği için biraz arkadaşlarla sohbetlerinde, arkadaş ortamlarında yanlış anlaşılmalara, bir takım uyumsuzluklara yol açabilir bu durum. Onun dışında kariyerleriyle ilgili bir takım beklentileri, gelir beklentileri varsa... Bunlarla ilgili gecikmeler söz konusu olabilir, ertelemeler söz konusu olabilir. Yani can sıkıcı bazı engellemeler, hayallere, arkadaşlıklara ilişkin bazı sıkıntılı durumlar oluşabilir. Ancak bu süreç içerisinde bir takım düzenlemeler yapılabilir, bir takım ayarlamalar yapılabilir. Yeni bir karar vermektense, yeni bir atılımda bulunmaktansa eskiye dair şeyleri Toparlamak, düzenlemek açısından da gayet uygun bir dönemdir arkadaşlar. Nisan ayında 16 Nisan'da gene Koç burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay Uranüs ile de kavuşum halinde. Kızlar burcunun yine 11. evini temsil ediyor. 11. ev dediğimiz gibi sosyal çevrelerimiz, arkadaş ilişkilerimiz, kariyer hedeflerimiz, beklentilerimiz, kariyer gelirlerimiz ve Büyük hayallerimiz, büyük paralarla ilgili bir evdir. Dolayısıyla yeni ay burada gerçekleştiği için Uranüs de kavuşum yaptığından ani bir durum söz konusudur. Bu arkadaşlıklarla ilgili ani bir durum olabilir. Aniden sıra dışı bir arkadaş edinebilirsiniz. Aniden çok farklı bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. Veyahut aniden bir gelir getirecek bir kariyerle ilgili bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu alanlarda sıra dışı bazı yenilikler ve gelişmeler var. Ay boyunca Jüpiter ve Neptünün güzel bir açısı var. Jüpiter sizin 6. evinizde Akrep Burcunda ve Neptün de uzun süredir Balık Burcunda yani sizin 10. evinizde arkadaşlar. Demek ki İş hayatı ile ilgili, kariyerle ilgili veya toplumsal statü, otorite, anne baba figürleriyle olan ilişkinizle ilgili bir rahatlık yaşayacaksınız arkadaşlar. Uzun süredir işle ilgili parasal konularda bazı sıkıntılar yaşıyordunuz. Bu ay biraz daha rayına oturtacaksınız ve sanki görünmez bir el tarafından böyle bir şifa enerjisi gelecek. Çalışanlar için uygunsuz. İş rutinleri ile ilgili olacağını, çalışmayanlar için ise her gün mücadele ettikleri konularla ilgili olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Oğlak Burcu'nda bu ay Plüto, Mars ve Satürn kümelenmesi söz konusu. Dolayısıyla burada zorlu bir enerjiden bahsedebiliriz. Oğlak Burcu sizin 8. evinizi temsil ediyor. Evet arkadaşlar sekizinci evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla başkalarından gelen paralarla ilgili bir takım daralmalar, sıkıntılar, stresler, kavgalar, agresyon enerjisine açık olabilirsiniz. Onun dışında bir takım zor meseleler, miras, nafaka gibi meseleler, belki bir ameliyat durumu söz konusu olabilir. Bir tedavi, bilinçaltı tedavisi olabilir. Büyük bir rahatsızlığın tedavisi olabilir. Bununla ilgili bir tarafınız hemen bir şeyler yapmak isterken bir tarafınız bazı engellemelerle karşılaşıp bir tarafınız hemen bir şeyleri çözmek için uğraşacak ve böyle bir o alanlarda bir daralma, bir bunalma, bir sıkışmışlık hissi yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu hisle beraber ay sonunda meydana gelecek dolunayla beraber bir kapanış enerjisi öz konusu arkadaşlar. Bu sağlığınızla ilgili olabilir. Artık belli şeyleri yapmaktan vazgeçebilirsiniz. Artık her ne yaşayacaksanız sağlığınızla ilgili bir rutin, bir düzenleme getirebilirsiniz veya iş, iş düzeninizle ilgili, iş planlamanızla ilgili veya günlük rutininizle ilgili artık bir şeyleri bitirmeye karar vereceksiniz arkadaşlar. Bu 30 Nisan'daki Akrep Burcu'ndaki Dolunay ile beraber artık günlük hayatınızın eskisi gibi olmaması gerektiğine günlük rutinlerinizin ee, şu anki rutininizden farklı bir e, yere gelmesine karar vereceksiniz. Ve bu aslında mecbur kalarak olacak arkadaşlar. Yani siz bu değişikliği yapmaya, bu kapanış enerjisini gerçekleştirmeye mecbur bırakılacaksınız. Belki direnç gösterebilirsiniz. Ancak direnç göstermek nafile. Bu enerji teslimiyet enerjisidir. Teslim olduğunuz zaman, akışa kendinizi bıraktığınız zaman... Daha çok rahat edeceksiniz arkadaşlar. Genel olarak e, Nisan ayının ilk yarısı bir takım düzenlemeleri temsil etse de ikinci yarısını anladığım kadarıyla iş hayatınız, e, anne baba figürleri, ortak paralar, kariyer ile ilgili yani Nisan ayında genel olarak işle ilgili temalar ön planda ikizler burcu. E, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Nisan ayıyla ilgili bahsetmek istediklerim bu kadar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın sevgili ikizler.